Bizden şekilleri aşağıdaki vektörler arasındaki ilişkilere göre gruplamamız isteniyor. Ayrıca birden fazla şeklin aynı denklem verebileceği de söylenmiş. Herhangi bir denklemle eşleşmeyen şekli ise olduğu gibi bırakmamız gerekiyormuş. Pekala, şimdi bizden ne istediklerine bir bakalım. Burada A vektörü ile B vektörünü topluyorlar. Bunu nasıl anladık? B vektörünün başlangıç noktasının A vektörünün bitiş noktasında olduğunu görüyoruz. Demek ki, a ile b'yi topluyoruz. Ve a vektörünün başlangıç noktası ile b vektörünün bitiş noktasını birleştirdiğimizde ise, iki vektörün toplamı, yani c vektörünü elde etmiş oluyoruz. Bu şekil, a vektörü ile b vektörünün toplamı olan c vektörüne eşit. Bir bakalım. a şekli, a vektörü artı b vektörü, c vektörüne eşit. İkinci şekilde, b vektörü artı c vektörünün a vektörüne eşit olduğu verilmiş. Buna da bakalım. b artı c eşittir a. İşte burada. b şeklinde b vektörü ile c vektörünün toplamının a vektörüne eşit olduğu gösterilmiş. c şekli. b artı a'nın c'ye eşit olduğunu görüyoruz. Evet, çizildiği şekilde, B artı A, C'ye eşit. Ama bu bize verilen denklemler arasında yok. Ama A artı B ile B artı A'nın sonuçları aynı olacağı için, C şeklini bu kutuya koyduk. Bu A artı B ile aynı şey. B vektörünün bitiş noktasını A vektörünün başlangıç noktasına koymak yerine, A vektörünün bitiş noktasını B vektörünün başlangıç noktasına koymak aynı şey. Yani iki vektör toplarken hangi vektörün birinci, hangisinin ikinci geleceğinin önemi yoktur. Her durumda C vektörünü elde edersiniz. Ve son olarak burada C artı A eşittir B var. Bu ne demek? Biraz önce gördük. C artı A ya da A artı C eşittir B demek. Bakalım doğru yapmış mıyız? Evet doğru.